Hoş geldiniz APAplarım, ben Serdar, bu kameramanımız Osman, bu da yolculuk boyunca bize eşlik edecek, bizim güvenliğimizi sağlayacak olan bir yerli Preston Garvey adında bir yerli yer, yer, yerli bir e, yerel bir e, güvenlik görevlisi diyeyim artık, e, şu özel üretilmiş zırhımıza gireceğiz, bizi parnormal varlıklardan koruyacak zırhımıza gireceğiz. Osman tabi o zırha girecek çünkü ee, kamera zırha monte edilmiş durumda ve Osman kullanabiliyor bir tek. Ee, şu gördüğünüz ee, kocaman eski meski akıl hastanesine gireceğiz. İçeride türlü türlü şeylerin yaşandığı söyleniyor. Ee, i̇çeride çok korkunç varlıkların dolandığı söyleniyor. İçeride e, kötü şeylerin hissedildiği söyleniyor. Ben de tabi Gizem avcısı Serdar olarak e, bunun peşinden... Gidiyorum, şimdi ee, bizim bir rehberimiz var, şu gördüğünüz herif değil, bu gördüğünüz herif sadece güvenliğimizi sağlıyor çünkü ne olacağını bilmiyoruz, nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz, güvenlik lazımdı. E, i̇çeride bir rehberimiz var, e, bilimle, teknikle uğraşan bir insan kendisi o yüzden e, hem aynı zamanda da e, bu hastanenin personellerinden birisi hem hastane hakkında bize bilgi verecek hem de karşılaştığımız Paranormal fenomenlerle ilgili açıklamalar getirmeye çalışacak. Haydi çok vakit kaybetmeden içeri girelim. O neydi? Bir şey duydum. O neydi? Bir şey duydum. Ah, ah. Bu kara sisli bu. Sisli puslu, tekinsiz, sinsi gecede artık canımızı nasıl tehlikeye atacağız? Atom atom bizi korusun. Atomun ışığına e, sığınıyoruz. Bu tehlikeli yere giderken radyoaktivitenin Kutsallığından bize de ver bir iki parça. Radyoaktiviteyi bize de bahşet. İçerideki radyoaktif diğer radyoaktif varlıkların radyoaktiflerin radyoaktif bize bizi radyoaktiflerden koru. Evet, içeride içeride gördüğünüz gibi ölmüş ölmüş birleri var içeride. Bir şey bir şeyler olmuş. Sesler duyuyorum. Paranormal varlıkların seslerini duyuyorum A arkadaşlar. Bak, bak o da o da duydu bunları. Solak, solak e, buranın şey yaptığı bir varlık olmalı, paranormal varlık olmalı. Şeyimizin rehberimizin ismi Jack Cabot ve e, onun. Onun rehberliğinde gezeceğiz buraları. Evet pardon bazı bazı varlıkları rahatsız ettik şu an. Şu an bazı varlıkları rahatsız ettik şu an çok geriliyorum ben. Şu an çok geriliyorum ben. Etrafta bir şeyler bulmaya çalışıyorum bize bilgi verecek. Okey hayır. Bu ne? Tinerciler gelmiş buraya hep. Okay. Karşımızda öfkeli bir yağmacı var. Hep evsizler, sinerciler falan musallat olmuş buraya. Hallet Preston sen beni korumamsın. Preston hallet şunları. Kötü kötü şeyler oluyor görüyorsunuz sizde. Evet hep çakılarla, cep çakılarıyla üzerimize geliyorlar işte. Ben birazcık radyoaktif bir şey var mı bakacağım. Biraz atomun ışıltısından ben de alabilir miyim acaba diye. Evet, evet, evet evet. Radyoaktifi görüyorum. Bakın şurada kırmızıyla radyoaktif görünüyor. Harika. Ben biraz radyoaktif aldım. Çok iyi. Biraz da burada alayım, bir de buradan alayım. Süper. Şu an iyice şey olduk. Sizin gücünüzle ben de kuşandım. Ey, ey paranormal varlıklar. Aa, burada meme miymiş. Okey, rehberimiz yaralandı. Rehberimizden kan çıkıyor şu an. Kötü şeyler oluyor şu an. Çok kötü şeyler oluyor. Sen kimsin? Ooo oh, oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo wo bu ne bu ne hayalet mi bu şeytan mı ne bu Şeytani bir şeytani bir makineymiş Çok var Jack çok burası çok tekinsiz bir yer Korktum Preston çok korktum. Öyle hareketler yapma Preston beni korkutuyorsun. Şu an korkmamamız lazım. Tamam arkadaşlar, kelime birazcık daha hakim oldum. Şu an şu an iyiyim ama şu an şu an çok geriliyorum. Ben burayı bilmiyorum. Burası bir akıl hastanesi ve Yaklaşık 300-400 yıldır işlemeye çalışıyor. İçeride çok kötü olaylar olmuş, içeride çok kötü insanlar da var. Şu gördüklerimiz, gördüğümüz varlıklar dışında çok kötü insanlar da var. Hey hey hey hey! Yani buraya yatırılan, bu akıl hastanesine yatırılan çok kötü varlıklar var ve bunlarla nasıl baş edeceğimizi bilmiyorum ve şu an üzerine bir ağırlık çöktü. Şu an şu an bana, şu an bana başka bir varlık mı çöktü acaba? Çok çok merak ediyorum. Kalesinin daha fazla taşıyamıyormuş ama iyi durumdayız zaten şu an sıkıntı değil. Jack neler oluyor burada Jack? Aa burayı bir açayım bakayım burada kilitli bir kapı var acaba bu kapının arkası nasıl gizemler? Şey oluyor. Evet burayı bulmak e, bayağı e, Boston'da dolaştık çok çok aradık burayı çok aklı senerisi çok aradık çok gergin anlarda yaşadık ararken gerçekten gergin anlarda yaşadık ama yaşak yani. abi. <gülüyor> evet. Ama e, iyi ki hazırlıklı geldim bu hastaneye getirirken <gülüyor> metalden zırhlar giyip yanıma 3-4 tane silah aldım. Ateşli silah aldım çünkü belli olmaz yani nelerle karşılaşacağınız. Sizi de terk edilmiş bir akıl hastanesine gidiyorsanız yanınıza silah alın. <gülüyor> yanınıza lütfen silah almayın. Evet rehberimiz önden ilerliyor. Rehberimiz çok e, cesur gerçekten. E, burada çeşitli çeşitli hastaların yattığı söyleniyor. Bir tane küçük çocuktan söz ediliyor. Ee, kandan vahşetten başka bir şey düşünemeyen küçük katil bir çocuktan söz ediliyor ee, katil çocuğu of, çok korktum ya şu ya bu manken ne ya çok korktum ya Oy radyoaktifler aman tanrım kaçmamız lazım buradan Preston, radyoaktifler onlar bir dur, mi acaba gel Preston, gel korkuyorum ama araştırmamız lazım söz verdim izleyicilerime gel Preston, radyoaktifleri görmem radyoaktifler harekete geçti radyoaktifleri vur radyoaktifleri vurduk bir tane daha var bir tane daha var Parlayan hamam böcekleri, parlayan böcekler bunlar. Aman tanrım çok korkuyorum. Aman tanrım çok korkuyorum. Radyoaktif, evet dedim size bu radyoaktif diye. Nükleer malzeme alırım ama. Nük nükleer malzeme çıktı Preston. Hadi gidelim Preston. Hadi Jack sana güveniyoruz, devam et. Jack'i soymak istemiyorum. Jack, devam et Jack. Evet gittikçe derinliklere dalıyoruz gördüğünüz gibi. İşler kızışacak, işler daha da kötü hale gelecek. Acaba artık kimin kimin mezarına geliyoruz, kimlerin şeylerinde denk düşüyoruz? Hiç hiç bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Ya hemen içeri dalma çok korkuyorum. Bu baca acı kalır. Canlı birisi var içeride. Bir tanığımız var. Radyoaktifleri görmüş birisi var. Edward adlı birisi. Başka bir koruma daha. Başka bir personel daha. Daha hasar görmüş bu da. Aman tanrım neler oluyor burada? Aman tanrım. Aziz değerli Atom. Aman tanrım başka bir radyoaktif yine paranormal olaylar oluyor. Neler oluyor burada? Değerli Atom, koru beni. Evet, değerli e, bir, e, Jack Kevet'imiz, rehberimiz de kendi e, ke, kendi açısından bazı açıklamalar getirmeye çalışıyor bu olaylara. Yani şu açıklanamaz bir olay. Wow, radyoaktif kayboldu ortadan. Arasra kendini gösteriyor ama Pişt, ne yapıyor radyoaktif işte radyoaktifler böyle. Hey selam. Neler oluyor? Cevap istiyorum ben. Neler olduğunu anlatacaksın bana. Lorenzo kim başka bir radyoaktif mi? Aa evet yine vahşi bir işte. Paranormal. Terkinizi wow radyoaktif paranormal wow base for these intruders dikkatli oluruz senin şapkan çok güzel çünkü bu ne bu doğru radyoaktif aman tanrım başka bir radyoaktif wow radyoaktif alalım wow wow wow bu ne ofisten mi? bu neymiş bakalım hasta kayıtları Lorenzo Cabot, doğum tarihi 28 Mart 1835, kabul tarihi 11 Haziran 1898, yani ee, bu ee, çekimi yaptığımız günden 6 gün sonra olmuş 1898 yılında, tedavi süresi sonsuz, wow, saç radyoaktif, saç paranormal, <gülüyor> hasta maksimum güvenlik tesisinde süresiz hapisi için isteği dışında alındı. Tedavi direkt olarak müfettiş hikapetin gözetimindedir. Müfettiş hikapetin belli ziyaretleri dışında hasta ile herhangi bir temasa izin verilmemektedir. Biz bu radyoaktifi ziyaret edeceğiz biraz sonra. Bakalım diğer hastalar ne yapıyormuş. Aniela Stavski Evet 15 Nisan Aa, 20 yaşında kıvatılmış bak tam olarak. Tedavi süresine daha karar verilmemiş. Yine izolasyonda. Hasta Parsons'ı yatmayı kendi rızası ile kabul etti. Hastanın hiç ziyaretçisi olmadı. bilinen bir akrabası yok. Hasta herhangi bir suç işlememiş ya da sizce şiddet iyiliğimi göstermemiş. Ancak danışmanlık sırasında ortaya çıkan ayrıntılar. Mass Bay Üniversitesi'ndeki 4 kız öğrencinin zehirle ölümüyle alakalı. Tedavi sanat terapisi sonuçlar üzücü. Başka bir katil daha. 4 tane genç kızın e, ölümünden sorumlu. Cani bir katil daha. Robert Bobby Smith. Hasta Massachusetts çocuk hizmetleri dairesi tarafından müfettiş Cabot'ın velayetine geri gönderildi. Hastanın ailesi yöre sakine ziyareti reddediyor. Hastanın ailesi gelmiyor. Çocuğu ailesi ziyaret etmiyor. İyi ki suçuru kabul ediyor. Birden fazla cinayet bıçaklama. Tedavi müzik terapisi. D minörden bahın tokata ve, ve ismini okuyamadığım bir takım e, diğer radyoaktifleri neredeyse sürekli olan kahkahasını durdurduğu bilinen tek parçadır. Oo. Ooh. Çeris Feno, karantina koğuşu, 5 Mart 2032'de doğmuş, 8 Mart 2076'da buraya atılmış. Hasta iyi davranış sergilediği sürece kendi kıyafetini giymesine siyah deri izin verildi. Hasta sık sık yanlış anlaşılan sapıklık belirtileri gösteriyor. Eş ziyaretleri yakınları tarafından onaylandı. Müfettiş Kavit'a devam eden tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak ziyarete geleceklerini söylediler. Tedavi Düşünce Psikoterapisi Şok Terapisi. Vau. Wow. Bunu anlamayan varsa, parafil ya denen bir hastalık bu. İsterseniz araştırın ama sonuçları ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum. Rahatsız edici olabilir yani. Night War, Gece Gece Savaşçısı. Gerçek ismi bilinmiyor, doğum tarihi bilinmiyor. 4 Haziran 2074'te kapatılmış. Tedavi süresi sonradan belirlenecek. Yine karantina kovuşunda. Hasta gerçek ismini paylaşmak istemiyor. Bunun gizli kimlik olduğunu söylüyor. Hasta kendini süper kahraman sanıyor. Abartılı adalet duyusuna sahip. Ama adalet duyusuna sahip. Bu Osman'ın çok hoşuna gitti. Diğer hastalarda kavga etmemesi için izolasyon gerekiyor. Tedavi, gerçeklik terapisi, geniş danışmanlık. Wow. Evet. Böylece... Ee, buradaki söylentileri de doğrulamış olduk. Bin bir türlü cani... Ee, aklını kaçırmış bir, tür, bir sürü... Ee, anlaşılamaz insan ee, Burada Buraya yatırılmış, burada Bir şekilde tedavi görmüş Hadi Jack gidelim, seni takip ediyoruz kaptan Seni takip ediyoruz Dehli Of oh. Burası çok tehlikeli bir yere benziyor Evet gerçekten tehlikeli, şurada bir şey var, bu ne? Öfkeli ya amacı Evet, da burada daha fazla Daha fazla cinerci, daha fazla serseri. Haydut burayı şey yapmış. Evet, ortam gergin. Ortam çok gergin şu an. Çok farklı şeyler oluyor. Saldır altındayız. Of, 4 4 farklı yerden saldır altındayız. Rehberimiz Kerre'ye çekilmiş durumda. Çünkü Sarın bizim kadar savaşmayı bilmiyor. Ben şöyle bir şiş şey atacağım oraya, dikkatlerini çekmek için. Şöyle bir tane daha atacağım çünkü... Sen öl lütfen. Saldır altındayız, şu an dört bir yandan saldırı altındayız. Harika, sarım. Kaç, kaç, kaç, bomba atıldı. Okey, kaçtık. Sonunda kaçmayı başardık. Hayır, hayır hayır hayır kaç kaç kaç. Okey bu şekilde halledebiliriz özel savunma sistemlerim sayesinde. Okey. Sarım sarım kazandık sarım. Düşmanlarımızı bu kötü ruhları burası radyoaktifleri defettik. Atomun ışıltısı beni radyoaktiflerden koru. Atomun ışıltısı beni radyoaktiflerden koru. Senin ışıltını bu kirlenmiş mekana getiriyorum. Senin ışıltını bu mekana getiriyorum. Artık... Nötronlar, protonlar bilir. Buraya nasıl bir hasta oturdu? Burada oturan hastaya ne oldu? Ah bakın bakın bakın! Radyoaktiflerin kafası. Korkunç bir yer, korkunç bir yer! Burada karanlık bir dilik var. Ben... Yoluma devam etmeden önce el Şuraya bir şey yaparak burayı bir şey yapmak istiyorum. Bir bakmak istiyorum neler var. Giysi alırım. Giysi. Bu giysiler hep, hep buradaki e, manyaklar tarafından giyildi. Buraya yatırılan, e, akli dengesi bozuk, radyoaktifler tarafından giyildi. O yüzden, o yüzden onları da yanıma aldım çünkü. Değerli şey, değerli kanıt, bunların hepsini lütfen, lütfen videoyu baştan sonuna kadar izleyin ve olayları adaletlememize yardımcı da olun. Ee, çünkü benim aydınlatamadığım bazı olaylar oluyor. Bu ne? Kilit açmayı kolaylaştırır. Okey, bu satılırmış. bu Ben bunu alırım ha, bu iyi satılır. Evet, böylece tabii araştırmalarımızın e, kaynaklarını da sağlıyoruz. O yüzden e, teşekkür ediyoruz <gülüyor> size destekleriniz için de. Evet neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz." dedi rehberimiz. Rehberimiz bizi uyarıyor yine. Çok teşekkürler o olmadan çok ilerleyemezdik. O yüzden solak, solakla karşılaşacağız daha. Solak denen radyoaktifle karşılaşacağız. Şu an şu an şu an çok karışık hisler içerisindeyim. Şu an hem meraklıyım ama aynı zamanda çok korkuyorum ama sanırım Meraklıyım daha çok çünkü devam ediyorum yılma. Sizlerin de böyle incelememi istediğiniz yerler varsa araştırmamı istediniz. Ee, i̇smini anmadığımız radyoaktifler varsa... Lütfen lütfen söyleyin. Lütfen Bambaşka bir yere geldik. Bambaşka bir yere geldik. Kemik testeresi diyor. Atom aşkına nerelere geldik biz? Radyoaktifler bizi fark etti. Radyoaktifler biraz olsun şey yaptık ama başka radyoaktifler de var. Evet, rehberimiz düştü. Rehberimizi rehberimizi düşürdüler. Radyoaktifler, radyoaktifler rehberimizi düşürdü. Ne ya? bilmiyorum. Ne yapamıyorum. Ha, karizma dur dur. dur. Bunun için geldik zaten buraya en başta. Doğal önder çünkü Osman zaten doğal önder. Sonraki seviye için 14 gereki Onu da aldığımız zaman rahat rahat şey yapabileceğiz. Evet yine radyoaktiflerin kullandığı ee, tekerlekli sandalyeleri görmektesiniz. Bir zamanlar burada bu tekerlekli sandalyeleri kullanan radyoaktifler artık bu ee, şeyin getirdiği bu mekânın getirdiği mutasyonla bambaşka bir hal alırlar ve Yürüyebiliyorlar. Bazıları uçuyor diyebiliyoruz, bazıları da yüzüyor diyebiliyoruz. Wow, bu bu bu nasıl bir... Wow, wow, bir şeyler oluyor şu an. Wow, wow, wow, wow, wow. Hayır, hayır, hayır, hayır. hayır. Atomun ışıltısı beni korusun. Atomun ışıltısı buraları aydınlatsın beni korusun. beni korusun. Bunu buraları da atacağız. buraları da atacağız. Parlak dereceketle kot mu? Tamam da benim insanların bir yer. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> evet oyuncaklardan, yatakların küçüklüğünden anladığımız kadarıyla Neden burada uyuşturucular var bilmiyorum ama Burası da çocuk radyoaktiflerin Aaa atomun ışıltısı beni kursun, radyasyondan bize de bağışla atom ışıltısı, Ionaz ionization, radiation bize de bağışla onlardan falan, onlar işte çocuk radyoaktifler bunlar, daha neler neler göreceğiz, evet daha da derinliklere ilerliyoruz, gördüğünüz gibi gittikçe daha aşağı iniyoruz, gittikçe radyoaktivitenin daha da merkezine iniyoruz. Atom, atom bizi korusun, atom bizi korusun, rehberimiz yine önden gidiyor, koşa koşa önden gidiyor. Beni rahat bırakın diyor. Seni rahat bırakacağız, ey e, radyoaktif. Ama şey yapacağız yani, öğrenmek istiyoruz, senin hakkında daha fazla şey bilmek istiyoruz, seni rahatsız etmeyeceğiz. Burayı kirletmeye gelmedik, buraya radyoaktif büyüler yapmaya gelmedik. Evet, radyoaktif var orada, şu an bir görüyorum kendisini. Racjyonu bize de saçmaya çalışıyor. Mücadele başladı, büyük mücadele başladı. Okey, evet, evet, evet. Görüyorsunuz nasıl hareket ediyorlar, nasıl farklı şeyler yapıyorlar. Bütün güçleriyle bizi buradan atmaya çalışıyorlar. Ama merak duygusu yenilemez. Merak duygusu o kadar kolay kolay atlamaz. Biz burayı araştıracağız ve gerçeği açığa çıkaracağız. Çünkü burada bir gerçek var gerçek açığa çıkarılmayı bekliyor gerçekten de. Rehberimiz yine, Kara sığınıyor, sığın. Oralarda kendi şey yapıyor, güvende hissediyor kendisini. Güzel, güvende hissettiği sürece oralarda kalabilir, hiç hiç sıkıntı değil, hiç şey değil. Benim sadece çıkışı umurum lazım, ben çıkışı bulamıyorum lütfen. Okey, buradan buradan bir çıkış varmış. Oo, ışığı okay. kapatıyorum, ışığı kapatıyorum. Preston. Evet, Osmanlıci şey kapattı. Ben şöyle kendime bir şey yapacağım, iyileştireceğim çünkü neler olacağını hiç bilmiyoruz. Biraz sonra neler olacağını hiç bilmiyoruz. Rehberimiz de bizimle birlikte gelirse çok çok iyi olur. Rehbersiz gitmek istemiyorum. tarafı Değerli rehberimiz. Hey. Rehberimiz hadi gidelim lütfen. Rehberimiz. Evet, aynen Acil etmemiz lazım. Hadi bakalım. Evet rehberimiz de cesaretini geri kazandı ki kendisine kesin kalk veriyorum. Çok korkutucu olaylar oluyor burada. Ee, akıl hastanesi burada. Burada akıl mental stabilitesine ruhunu yitirmiş insanlar vardı ve e, böyle insanların ah, bu bir bu bir insan eli. Bu bir insan eli. Hadi değerli atom. Ah değerli atom bu bir insan eli, neler göreceğiz acaba? Evet şu an şu an koğuşlara geldik, şu an iyice bodrum katındayız, yerin dibindeyiz ve hastaların bulunduğu yerlere geldik. Evet ah ölüleri buluyorum şu an ölülerle, ey ölü seni rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece gerçekleri açığa çıkarmak istiyoruz çünkü gerçek, gerçek... Ee, Bay, Bay Higgs diye denen bir bilim adamı vardı onu da dediği gibi, en önemli otorite gerçektir. Gerçeği takip ediniz. Sonra levyesi ile ilgili bir şey söylemişti ama onu çok anlamadım ben. Çok anlayamıyorum. Çok mantık gelmedi bana. Devam bakalım buradan devam. Wow! Tostacı şapkası mı? Alırım. Wow wow wow wow! Burada yatağın al. Ay radyo aktifler var yine. Yine radyo aktifler var. Göster kendine ey radyo aktif sana sarar vermeyeceğiz. Gösterkenin zarar vermeyeceğiz sana. Radyoaktif'e zarar verdim. Arkadaşınıza zarar verdim. Ey diğer radyoaktifler. Zarar görmek istemiyorsanız dışarı çıkmayın. Radyoaktifleri tehdit etmek de yani. Merhaba. Gördüğünüz gibi radyoaktifler hep öfkeli. O onları rahatsız ettik. Onların Dinlendikleri yer rahatsız ettik ve Kötü şeyler oldu. Benim korumam e, Oralara radyoaktiflerle baş ederken Ben de e, size buradaki şeyleri anlatayım. Evet buralarda e, Yukarıda e, Hikayelerini okuduğumuz akıl hastaları e, Katiller, manyaklar vardı. E, bazılarının çok hastalıklı takıntıları vardı. Bazıları katildi. Çocuk yaşta katildi. Ve o Çocuk yaşta katil sadece e, Klasik müzik dinlediği zaman ee, şey oluyordu tatmin oluyordu ve yine de burada görüyorsunuz bir bir beden bir insan bir can yatağının altında ezilmiş resmen çok acı çekerek ölmüş korkunç şartlar altında ölmüş yatağın üzerinde de ilginç bir şekilde bir sürü ayak izi var buradan çıkmaya çalışan birileri olmuş diğer taraftan buradan girmeye çalışan birileri olmuş ama o da ölmüş girmeye çalışırken e, beni beni şey yapma koruma beni bu kadar e, korkutma lütfen korkutma değilsin sen korumasın Evet, ooo, e, burada da ilginç olaylar var. Bu ne? Bu ne? Okey, ben sizi bilmem Ben şu burada şu an bir gizem görüyorum ve ben burada şu an bir e, gizem görüyorum. Çözülmeyi bekleyen bir bilmece görüyorum ve bu seyir bittikten sonra bütün bunlara, veya belki bitmeden önce bütün bunları dalmayı dört gözle bekliyorum, onu da söyleyeyim ayrıca. Evet, burada birileri yardım istemiş çok bariz bir şekilde. Help me yazıyor, burada çözülmeyi bekleyen bir gizem var. Eee... Burada... Oh. Burada bir bavul var. Acaba bu kilitli bavul... Bu bavul acaba bu kilit e, nasıl sırları arkasında saklıyor? Evet. Sarı amurluk mu? Al Okey. Alırım. Okey. Pompalı kıvanı. Güzel. Böyle sırları saklıyormuş. Ve burada da tabii ki... E, diğer tarafa kaçmaya çalışan... Bir... Hasta daha var. Acaba... Acaba neye kaçmaya çalışıyordu? Acaba ne yapmaya çalışıyordu? Bunların hepsi bilinmeyen şeyler. Evet buradaki yere girdik. Bakalım bu neymiş? Evet burada da birisi var. Bir kadın var Kafasına tuvalete vurarak mı ölmüş yoksa belki de tuvaletten bir şeyler içmeye çalışıyordu. Bunu, bunu bilemiyoruz. Yatağın altına saklanmış sanırım. Bir süre sonra yatak, yatağın altından çıkmaya çalışırken evet bir şekilde ölmüş. Wow, çok ilginç olaylar. İnşallah bakalım burada ne var. Aa burada burada ee, bir delik var şeyde. Bu ne? Aa. Evet, demek ki bu akıl hastanesi sadece korkunç olaylara da şahit olmamış, sadece e, tekinsiz şeylere de şahit olmamış. E, iki tane hastayı görüyoruz. Duvarları kırmışlar. Bu e, tünele girmişler ve. Birbirlerine aşk olan iki hasta ve birbirlerini öperken ölmüşler. Ya bu Demek ki aşk, demek ki aşk en e, imkansız yerlerde bile filizlenebiliyor. Demek ki aşk en... E, bunu satabiliyor muyum ya? Olsun ben bunu giydiririm. Ye, yerlere giydiririm. Demek ki aşk en e, zor yerlerde bile kendini gösterebiliyor. İşte aşk böyle bir şey. Ve ben on öpücüklerini bozdum. Çünkü bu akıl hastanesinde her şey eninde sonunda bozuluyor. Masumiyet kalmıyor, aşk bitiyor. Her yer kan revan. Her yerde de bir dehşet, her yerde ayrı bir dehşet, ayrı bir hikaye. Wow. Ve yine buraya giriyoruz ve burada gördüğümüz gibi ee, başka bir radyoaktif, yine radyoaktif oltasını kullanarak radyoaktif tuvaletten radyoaktif bir balık tutmaya çalışmış. Eee, <gülüyor> tuvaletten balık tutmaya çalışmış. Çok sıkılmış olmalı buradaki radyoaktif. Kapı nereye çıktı? Bu bu e, hastane hakkında, bu akıl hastanesi bu Mental Asylum hakkında söylenecek söz gerçekten çok az bu korkutucu, creepy creepy görüntüler İnsanı cidden e, şey yapıyor, yani şöyle bir durumda da olabilirdim, bu şekilde kilitlenmiş de olabilirdim, bu insanlar tarafında bu insan diyorum. Tövbe tövbe atom, atom beni bağışlasın, böyle şeyler tarafından çirilmiş olarak radyoaktifler hareketi geçti. kapı yap burayı, kapa, kapa, kapa, kapa. <gülüyor> radyoaktivitesini alsın, radyoaktivitesini mühürlesin. Kısa enjektör tüfek, enjektör tüfek, evet acaba insanlara neler neler enjekte ediyorlardı. Bunu ancak atom bilir. Sanırım ee, şeyimiz aşağıda. Evet, rehberimiz bizden önce aşağıya inmiş ve aşağıda, evet aşağıda bir sürü şey yapmışlar, aşağıdaki radyoaktifleri temizlemiş sanırım, korumamız ve rehberimiz güzel, rehberimiz bir noktada şey almış yani, bunu bilmek güzel. Evet, korumam e, beni koruyacağı gibi söylüyor yani, daha fazla ileri gitmek istedim, emin misin? Evet, burada da insanlar, e, doktorlar, hastaların Hastalıklı zihinlerinde neler neler döndüğünü duyuyormuş, dinliyormuş ve notlarını alıyormuş ve atom bilir nasıl kararları varıyormuş, o insanlar neler neler yapmaları yapılacağını falan söylüyorlarmış, bu ne arıza tespit terimleri ve vurulmuş arıza tespit terimleri, güvenlik kapısı kontrolleri, kapıyı kapatma lütfen, İçeride ne olduğunu görmek istiyorum, wow içeride, ay ay içeride kan var, içeride daha fazla kan var ve bıçak var, içeride korkunç şeyler yaşanmış. Atom hepimize esirgesin böyle şeylerden. Ve burada yatan insan taklidi yapan başka bir varlık görmekteyiz. Çorak topraklar topraklar gerçekten çok korkunç, çok tehlikeli ama bu akıl hastanesi hepsinden daha tehlikeli. Burayı açalım bakalım. Burada ne varmış? Resmi şapka mı? Okay. Amerikan bayrağı var, resmi şapka var ve bir de iskelet var. Demek ki burada ülkesini seven ve ona göre giyinen eden bir hasta yatıyormuş. Ben bu arada bir şey sizlere göstermek istiyorum baştan. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Bu ile birlikte alternatif olarak bu da gidebilir. Böyle karizmatik bir ee, Osman kamerama kameramanımız da olabilir. Ben şu, şu halime dönüyorum şu an için. Çünkü e, şu hale dönüyor kameramanımız. Çünkü e, iş kıyafeti şu an için o. Daha sonra değişebilir belki. Yine yorumlarınızı görmek istiyoruz bu konuda. Evet burada daha fazla radyoaktif görmekteyiz. Ama sayarım biraz sonra hem solağa göreceğiz. Hem de e, buraların en tehlikeli hastası Lorenzo Cabot'u göreceğiz. Ki kendisi aynı zamanda bizim rehberimizin babası da oluyor. Böyle bir e, olay da var. Ben şu patates cipsini yiyerek daha fazla birazcık daha radyoaktif olmak istiyorum ki e, bu akıl hastanesinin kötü radyoaktifitesinden birazcık korunayım. Ben asansöre kapatıyorum. Korumamız Preston Garvey gelecektir. Şu an artık son şeylere geldik. En tehlikeli yerlere geldik. Artık iyice tehlikeli olmaya başladı her şey. Lorenzo'yu, o ki Lorenzo hala hayatta olan bir hasta demek ki. O kadar tehlikeli işte bu Lorenzo denen hasta. O kadar tehlikeli. Evet uff. bu yıkık kötü tünelden geçip araştırmamıza devam ediyoruz. Değerli yapabırım. Evet, ilginç bir yeraltı mahzenine girdik, girdik. Bu mahzende neler neler bulacağız acaba? O kim? Kötü şeyler olmak üzereymiş. It's a long time since I've had the pleasure of a personal visit, Father. I will stop this. My powers have grown, Jack. The artifact still has so much to teach me. Once I am free, I will be happy to teach you too. Oh, no, you, drama yaşanıyor. Drama. let me see. They've you the <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adam beni durdurmaya çalışıyor. Wow. O solağa gördüm solağa gördüm solağa gördüm senin için bir sürprizim var solak ha ha ha solağa bak Solak bu, evet. Solak ama sağ elini kullanıyor? Evet. Wow, arda kaldık. Evet. Sen çok tehlikeli bir insansın. İnsan somehow yes. somehow Yes. Open this door. Yes. And let me out. Excellent. Please just open the door. Özür dilerim seni Sen rahat bırakamam. <S austare> Zeta radyasyon diyor. Bak bu da radyoaktif yine. <Gülüyor> <Gülüyor> <c toggle> <Gülüyor> <gülüyor> Hayfadı. Dramaya bak. Wow. Prestan bunu sevmedi. Neden? İçeri girdiğim için mi? Abi bu da Lorden Zone takmıyor bizi. Sonra olabiliyoruz. Yani rehberimizin babasının kıyafetini alarık kendisine şeyde bıraktık ama bilemeyeceğim artık. Bu ne? dergi Güzel. Evet gerçek buydu işte. Gerçek buydu. Gerçek bu dergide yazan şeydi. Çocuklar ve robotlar kaynaşmalı. Çocuklar ve robotlar arkadaş olmalı. Gerçek buydu. Bütün bölüm boyunca bütün bu gece boyunca ulaşmak istediğimiz gerçek buydu. Merhaba rehber. Hey Jack. Çok teşekkürler. Yoksa... Ne yapabilirdi? Ne yapabilirdi? Oh, he would have killed both of us. And then the rest of my family. And that would only have been the beginning. His crimes back when he was free. It was only because of my family's influence that he ended up here, rather than on death row. The world now... it's a world made for monsters. Nothing could have stopped him. No. I've answered my own question. We truly had no choice. Şimdi ne? What now? I need to bury my father and shut down this place. I won't be back here again. Before you go, I couldn't have done this without your help. I think this is fair compensation. I won't be needing your services after this. Daha fazla yok mu ya? I I after saving you and your whole family. You, you're right, you're right. I, I'm a little muddled at the moment. Anlaşıldı. me think. You know, I was so. Yazan geri dönüyoruz. Hadi bakayım. Preston, senin de zırhın da iyice şey olmuş aslında ama. Bu arada yeni bir elbiseler aldık. Onu sizlere göstermek isterim. Şöyle bir Takım elbisemiz de var artık. Bu da diğerleri gibi. Artık karizma veriyor. Tabii ki Osman. <gülüyor> Karizması hala hazırda yüksek ama. Yani şöyle bir kombinasyon yapabiliriz. Of yani karizmatik göründü ha. Çok böyle ağırlı olan bir karakter gibi göründü Osman. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani eskisi gibi takım elbise ama bu sefer doğru düzgün bir şey şapkamız olacak. Siyah takım elbisenin üzerine. Böyle güzel bir tam bir aslında gizem avcısı bir direktif gibi olacak. Veya veya önceki olduğu gibi böyle de kalabilir. Ve evet bu da e, akıl hastanesinde geçirdiğimiz bir geceydi. E, çok korkunç insanı geren gergin bir araştırmaydı benim için. E, bir de unutmayacağım hayatımda bir yara izi olarak kalacak. Bir sürü radyoaktif... Ee, varlıkla kapıştık. Bir sürü radyoaktif ruhla kapıştık. Atomun ışıltısı bizi korudu bütün bu süreç boyunca. Ama araştırmalarımız sonuç verdi. Hastalar hakkındaki gerçekleri öğrendik. Hastaların hangi durumda olduklarını öğrendik. Nasıl katillerin, manyakların buraya düştüğünü öğrendik. Ve en sonunda hala hayatta kalmış ölümsüz bir hasta ile de kapıştık ve orada onu da bu şekilde aradan çıkardık ve gerçeğe ulaştık. Gerçekte çocuklar ve robotların birlikte olmasıymış, birlikte vakit geçirmesiymiş, arkadaş olmasıymış. Gerçekte böyle bir şeymiş. Ve izlediğiniz için teşekkürler umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.